Medya koçu nedir? Kendisini medya konusunda geliştirmiş, kendisini daha önce en azından alaylı olarak bile olsa medyada çalışan kişilerin daha sonra profesyonel koçluk eğitimleri alarak bu alanda kendisini geliştirmek, kariyer basamanında yükselmek isteyen kişilere rehberlik eden yaşam koçuna, profesyonel koça medya koçu denir.